Herşeyse merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu TTS isimli yeni bir ses motoru. Bu Play Store'da belki görmüşsünüzdür. Nefony TTF, hani Nefony TTF diye bir uygulama var ücretli onun ücretsiz hali. Bu da Play Store'da varmış, ben bunu dün akşam keşfettim. Ama hemen helest vermeyin, maalesef Türkçe, daha doğrusu Türkiye Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesinde dil ve ses desteği yok. Ama ben bu Nefonit TT'sin. Yanlış hatırlamıyorsam bazı e, arkadaşlarca kullanıldığını e, görmüştüm. Hani bazı arkadaşlarım bu programın e, Türkçe olmamasına rağmen ses tonundan dolayı e, beğenildiğini, kullanıldığını görmüştüm. O yüzden onu öyle seven, kullanmak isteyen... E, ...arkadaşları haberdar etmek istedim. Uygulamanın... E, ...indirme adresinde... ...yağıyla sorumluluklarını daha doğrusu... ...bırakacağım bu videonun açıklamalar kısmına. Hemen geçelim. Fon TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçelim. gibi özellikleri varmış görelim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Maalesef ne yazık ki... programda ne Azerbaycan Türkçe'sinde... ...ne de Türkiye Türkçesinde ses yok. Sadece Rusça ve Ukrayna, Ukraynaca sesler var. Bu da bizim işimizi görmüyor. En azından, yani kendi şahsım adına konuşacak olursam benim işime yaramıyor. Ben, ben de sevdim programı ama Türkçe dil desteği ve ses desteği sağlamadığı için... ...size gösterdikten sonra silmek zorunda kalacağım. Sonraki öğretmenin olup, kalbek kal, kal, menüsü, sayfada girinme, girinme, ekranın başından başlayarak olup, sonraki öğleden başlayarak olup, son söylenen ifadeli kopyala, son söylenen ifadeli harfarko, son söylenen ifadeli tekrarda, konuşmanın içine, ekranda arayın, ekranın içine, kalbek ayarlı, <gülüyor> kalbek ayarlı, kalbek olma ayarlı, o ne budur? Çalışır, ben motor, 419. Çalışır, ben motor. Radyo e. düğmesi geçişli değil. Tam süt birlikte konuşma motoru 119. Radyo düğmesi geçişli değil. Feret gibi metre 219. Radyo düğmesi geçişli değil. Darak devreye. Radyo düğmesi geçişli değil. Tam süt devrede 419. Radyo düğmesi geçişli değil. Konum düğmesi konuşma motoru 519. Radyo Acar Vedat T Radyo düğmesi seçili değil. Nur Radyo düğmesi seçili değil. Uğur Sıla S Radyo düğmesi seçili değil. Dokuyan D Radyo düğmesi seçili değil. Fırt T T dikkat. Bu konuşma senedi motorun çiftler ve kredi kartı numaraları, bir kişisel veride dahil konuşulan tüm metin toplayabilir. ...fonte tese motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkileştirilmesidir. Evet. Varsayılan metin okuma motoru se olarak seçtiğim anda konuşmaya başlayacak. Ta tamam. Ayrıca bu... Ee... Smart Voice e, uygulamasında da vardı. Ben daha önce birçok videomda söylediğim gibi yabancı dillerdeki sesleri kullanmak istemediğim için kaldırmıştım. E, Smart Voice uygulamasından bazı insanlara tanıdık gelecektir bu ses. Ayarlar, devki Şimdi ayarlara gireceğim. Bu arada e, ben bu videoyu çekmeden önce bazı ayarlarını düzenlemiştim bunun. O yüzden bazı komutları ses perdesini geri çekerek söylüyor. Ayarlar. Yetkin mi? Yetkin Bu ilk ayar konuşma hızı. Elnur TTS'deki gibi ya da s Fox Classic TTS ya da Acapella TTS ya da Vocalizer TTS'deki gibi üzerine tıklayarak bir pencere açılıp o şekilde değiştirmemize gerek yok. Zaten üzerine tıklanmıyor. Altında bir kaydırılabilir çubuk var. O şekilde değiştiriliyor konuşma hızı. Bakın. <gülüyor> E, ayrıca görenler için söyleyeyim Uygulamanın Başlatıcı simgesi var Masa üstünde Masa üstü dediğim uygulamalar ekranı yani. Orada başlatıcı simgesi var Oradan de uygulamanın Rengi beyaz Buradan geldiğimizde böyle siyah ve gülü arası dışı şey oluyor bu şekilde. Ee, bu ses seviyesi ayarı tabi bu da üzerine tıklayıp yeni bir pencere açmadan altındaki sürgü kullanılarak değiştirilebiliyor. Pitch dediği e, ses perdesi. Bunu biliyoruz. E, sesin daha kalın ya da daha ince çıkmasını sağlar. Şimdi gelelim ilginç özelliklere. İntonasyon diyor yani tonlama. E, bunu eSpeak TTS'den biliyoruz hani sesin ne kadar insansı ya da ne kadar robotik e, çıkması gerektiğini belirlememizi sağlar. Aslında e, bunun basit bir versiyonu Google metin okuma motorunda da var. Modifiye edilmiş olan Google metin okuma motorunda tonlama vurgulu ...az vurgulu, düz şeklinde. Eskik TTSD'de de... ...yine buradaki uygulamada olduğu gibi kaydırılabilir çubuk var. Bu çubukları, daha doğrusu bu çubuğu... E, ...ne kadar kaydırırsak... ...ses tonu o kadar değişiyor. Bakın. Ben bunu %100 yapmıştım. Ee, biraz daha heyecanlı konuşuyor. Daha insansı oldu. Bakın şimdi %0 yapacağım. <gülüyor> Ve iyice böyle robot gibi oldu. Zaten robotik bir seçti. Tonlama ayarını 0'a çekince iyice robotik oldu. İşte... Ben hani neden keşke Türkçe dil desteği olsa dedim bu özellikler için dedim bir de bu ses kalitesi için yani böyle sesin daha insansı veya daha robotik olmasını hani böyle kullanıcıya bıraktığı için kullanıcının tercihine bıraktığı için öyle söylemiştim. Mesela bu Türkçe dil desteği sağlıyor olsaydı işte. Canınız sıkılınca daha robotik bir ses yapardınız. Canınız sıkılınca daha insansı bir ses yapardınız. İstediğiniz gibi e, metin okuma ayarlarını düzenlerdiniz. Genel du duraklamalar. Bunu %0 yaptım ben. Çünkü e, şimdi bunu %100 olarak yaparsam. Bir saniye. Ben... Heh. E, bu da böyle kelimeler arasında fazlaca duraksama yapıyor durmasın duraksama yapmasın kelimeler arasında diye sıfıra çektim ben... Evet, genel duraksamaları yüzde sıfır yaparsak kelimeler arasında bekleme yapmadan sürekli konuşur. Bu şekilde hani bunu sıfıra çekersek metin okuyucu hani noktalama işaretlerini dikkate almadan okuyacaktır. Örnek hızı diyor. Burayla uğraşmıyoruz arkadaşlar. Burada hani... E, ...değiştirebileceğimiz bir ayar var. Aslında buradaki sayılar var. Şu an o sayıları söyledi. O sayıları silip... ...kafamıza göre bir şey yapmaya kalkarsak... ...uygulama saçma sapan bir hale geliyor. Donuyor. Hatta telefonu bile donduruyor. O yüzden... Yani kullanacak arkadaşlara tavsiyem olsun. Burayla uğraşmayın. Bence. Tam dinle. Tam dinle. Aslında güzel bir ayar. Ee, örnek hızı. sentezleyicinin ses kalitesini daha iyi hale getirmek için tasarlanmış bir seçenek. Ama yine de yani nasıl desem yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum ama... Ne yaptığını bilmeyen insanların kurcalamamasını tavsiye ederim. Ne yaptığını bilmeyen, ne yaptığından haberdar olmayan insanların kurcalamamasını öneririm. Çünkü hani her ne kadar güzel bir seçenek olsa da, her ne kadar sentezleyicinin ses kalitesini artırmak üzere, sesi daha açık, daha parlak bir hale getirmek üzere tasarlanmış olsa da, ...ne yaptığını bilmeyen insanlar kurcaladığı zaman sıkıntı oluşuyor. O yüzden ne yaptığını bilmeyen, ne yaptığından haberdar olmayan kullanıcıların... ...bu seçeneği ellememesini tavsiye ederim. Ee, alternatif ses kullan. Bu Nefonit TTS'de normalde iki tane robot sesi vardı... Ee, ikisi de erkek sesi tabi. Ee, burada da onu etkinleştirmek için alternatif ses kullan seçeneği eklemişler. Basınca. Şimdi ikinci sese geçti. İkinci e, robot sesine geçti. Kaldırınca. Eski ses verisine, birinci robot sesine. Geri döndü. Bunu da şöyle yapmışlar. Hani alternatif ses kullan seçeneği eklemişler. Hani sentezleyici değiştirme menüsü eklemek yerine bu seçeneği eklemişler. Bunu işaretleyince ikinci robot sesi. işaretini kaldırınca birinci robot sesi konuşuyor. Ee, iPhone kullanıcıları bilir. Hatta iOS 7'de vardı bu özellik. Aynı şu vardı. Mesela Yelda Sentezleyicisi'nin geliştirilmiş kaliteli halini indirdikten sonra, şey diyordu Sıkıştırılmış ses kullan diye bir seçenek ekleniyordu Voiceover'ın ayarlarına. Sıkıştırılmış ses kullan seçeneğini açınca kompakt sesine geri dönüyordu. Sıkıştırılmış ses kullan seçeneğini kapatınca indirmiş olduğumuz yüksek kaliteli sese geçiyordu. Bu da VoiceOver'daki, gerçi şimdi yok o ayar VoiceOver'da, bir sürü iPhone yazılımı çıktı falan ama iOS 7'nin VoiceOver'ındaki sıkıştırılmış ses kullan seçeneğine benzetebiliriz bunu. Tabi burada sıkıştırılmış ses kullanmıyoruz, sadece bunu işaretleyince ikinci robot sesi, işaretini kaldırınca birinci robot sesi konuşuyor. <gülüyor> Emojileri oku, ee, bu emoji ifadeleri okumasını sağlar ee, sesin. Hani bunun işaretini kaldırırsanız emojiler seslendirilmez. İşaretlerseniz emojiler okunur. Ee, telefon numaralarını düzgün okuma ile alakalı bir seçenek. Bunu açtığımız zaman mesela atıyorum. 444-36-36 diye bir numara duymuştum ben. Hatta bir tane kitapta okumuştum. Kitabın yazılmış olduğu, daha doğrusu kitabın basılmış olduğu firmanın iletişim numarasıydı. 444-36-36 ona örnek olsun diye söylüyorum. Bu seçeneği İşaretlerseniz numaraları düzgün okur. 444 36 36 gibi. İşaretini kaldırırsanız 4 4 4 3 6 3 6 şeklinde böyle basamaklar halinde okur. bunu Türkçe okumayacaktır. Ben örnek olsun diye söyledim. Bu seçenek telefon numaralarının düzgün okunup okunmayacağı ile alakalı bir seçenek. Yani telefon numaralarının düzgün okunmasını isterseniz bu seçeneği işaretliyorsunuz. Düzgün okunmasını istemezseniz, Ki gerçi kim istemesin düzgün okunmasını, herkes ister, işaretini kaldırıyorsunuz, işaretini kaldırdığınız zaman telefon numaralarını düzgün okumuyor, basamak basamak seslendiriyor. Ama bu seçeneğin ka işaretini kaldırmanızı tavsiye etmem çünkü hani hem numaraları düzgün okumamasının yanı sıra hem de bazen karıştırıyor numaraları, basamakların arasına olmayan sayılar da ekleyebiliyor. E, Stret sözlüğü diyor. Bu Bunu anlamadım. Lokvendo TTS gibi doğal tepkimeleri mi var? Bunu işaretleyince o doğal tepkimeler mi geliyor? Bilmiyorum. Hani Lokvendo TTS'de vardı ya Kerem, Selin, Zeynep onların doğal tepkileri vardı. Gülme, ağlama, işte şarkı söyleme falan. Onun gibi Doğal tepkiler mi etkinleştiriliyor bu seçeneği açınca ya da kapatınca bilmiyorum. Bunu anlamadım. Stres sözlüğü diyor. Geçelim bunu. Bilmiyorum çünkü ne demek olduğunu. <gülüyor> Bu da e, numaraların hızlı söylenip söylenilmemesiyle alakalı bir seçenek. Bunu işaretlerseniz numaralar işte 1, 2, 3, 4 gibi olan numaralar hızlı hızlı söylenir. Kelimeler normal hızlı söylenir. Bunun işaretini kaldırırsanız numaralar da normal hızlı söylenir. Bu numaraların e, noktalama işaretlerinin. Ve emojilerin hızlı söylenip söylenmeyeceği ile alakalı seçenek. Bu da ee, ona benzer bir seçenek bu ikincisi de. Bu da aralarında virgül olan kelimelerin e, hızlı söylenip söylenmeyeceğini belirlemenizi sağlayan bir seçenek. E, fonemleri kullan seçeneği. Bu da işte e, harflerin hmm, kodlamalarıyla işte Adana, şehir, Ceyhan gibi... E, harfleri kendisini söylemek yerine e, karşılık gelen kodları ya da isimleri söylemesini sağlayan bir seçenek. Adı, montalde, adı, montalde, it, Bu da e, ses kalitesini daha böyle parlatmak için kullanılan bir seçenek ama çok da güzel olmuyor. Yani. Bununla uğraştığınız zaman ses artık Böyle iyice parlığı Gereğinden fazla parlıyor ve artık böyle matkap sesi gibi, motor sesi gibi oluyor. Kafa ütülemeye başlıyor. Bunu ve bunu bu iki seçeneği anlamadım. Ne işe yaradıklarını çözemedim doğrusu. O yüzden bunları anlatamayacağım. Çünkü bilmiyorum anlamadım ne işe yaradığını. Bu da e, İngilizce kelimeleri düzgün okumaya çalış diye bir seçenek. Hani bunu işaretlediğiniz zaman bu sesler İngilizce kelimeleri düzgün seslendirmeyi deniyorlar falan. Bu kadar. Başka özelliği de yok bu programın. Böyle Bu şekilde arkadaşlar program Aslında güzel program ama tek ve en büyük eksiği Türkçe dil ve ses desteği sağlamıyor olması. Bugünkü içeriğimizde bu kadar da arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.